Sakın geçme. Arkadaşım 4000 abone olmamızı son 28 abone kaldı. 4000 abone arkadaşlar yılbaşı etkinliğini aynı anda 4000 abone özel etkinlik yapacağım. Yaklaşık bir yıllık netro vereceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmamız bizler için çok değerli. Hoşçakalın, görüşürüz. Hadi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Amit Bugün arkadaşlar VDS alıyoruz, VDS Evet arkadaşlar VDS alıyoruz duyduğunuz gibi Bazen VDS'li, bazen VDS diyorum Evet, e, bugün arkadaşlar bedava VDS alma videolarının ikincisini çekeceğiz Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuzun linki açıklama kısmına gelmeyi unutmayın 31 Aralık saat 20:00 A0 ile beraber yılbaşı etkinliği yapacağız Ayrıyeten nitro çekilişlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi açıklamada var. Dimleksansin... Sin... Sin... Sinin... .avs.amazon.com'a geleceksiniz gençler. Şimdi tabii yeni hesap açıyorsunuz. Kesinlikle. Buradan Create a new account diyorsunuz. Lökün. Ondan sonra arkadaşlar. Bu da size e-posta adresi. Parol isteyecektir. Ondan sonra buradan arkadaşlar. Eee... Sizden telefon numaranızı isteyecektir. Ardından üçüncü adımda ise kart bilgilerinizi isteyecektir. Kart bilgileri kısmında arkadaşlar, İngilân fiziksel kart kullanır, sanal kart kabul etmiyor. Ee, hani sonra hesabı açılamadı gidip hani hesabı açılamadı olmayınca hesabınız açılamadı işte uyarısı verince hesabın kapandı sen yalan söylüyorsun falan filan demeyin arkadaşlar. Yani bu kartla ilgili bir olay. Ee, dördüncü adımda arkadaşlar tekrardan sizden telefon numaranızı bakın ikinci adımda sizden telefon numaranızı istiyor Ardından üçüncü adımda sizden kart bilgilerinizi istiyor dördüncü adımda sizden tekrardan bir telefon numaranızı istiyor Ardından 5. adımıza da telefon numarası bir onay kodu gönderecektir. Telefon numaranız yoksa zaten bu işlere kesinlikle girişmeyin diyorum yani. Hani VDS bile satılarsanız kesinlikle sizden bir telefon numarası isteyecektir. Şimdi e, hesabımız açtığımız varsa, soruyorum ben hemen şuradan hesabımla giriş yapayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabımızı açtık. Şimdi bize böyle bir yer gelecektir. Evet arkadaşlar siz siz arkadaşlar hesabınızı açtığınızda eğer direk gelip buraya tıklarsanız şu kısma siz de arkadaşlar şöyle bir uyarı verecektir yaklaşık e, 4-5 saat bekledikten sonra arkadaşlar bu süre bazen 2 saat falan da olabiliyor hesabınız onaylanacaktır arkadaşlar haberiniz olsun ondan sonra arkadaşlar tekrardan bu geleceksiniz launch ev youtube başlayın diyeceksiniz ondan sonra gençler hemen bekleyelim açılmasını burada arkadaşlar arama kısmından Windows yazacaksınız Windows. Yazacaksınız. Ondan sonra enter diyeceksiniz. Buradan 2019 base seçeceksiniz. Select diyeceksiniz. Ondan sonra gelişler bakın. Burada memory GB diye random ben şöyle Türkçe diline çevirebilirsem çevireyim. Evet. Şimdi e, bellek diyor arkadaşlar fili olan e, kesinlikle zaten bunu seçin e, yoksa hesabınız iptal olur zaten 1 GB yeter yani sunucu falan atacaksanız da zaten videos satın almanızı kesinlikle öneririm bu tavsiye bedava videos veren yerler arkadaşlar sunucu açmayın sakın. Şimdi e, hemen buradan inceleme diyoruz sizde bu lunge kısmı olur zaten evet buradan şey dedikten sonra tekrardan launch diyoruz. Siz burada arkadaşlar ilk defa kpv'de oluşturacaksanız şöyle created kpv diyorsunuz. Ondan sonra ben buraya Chrome video yazacağım. Ve kesinlikle dovlant kpv diyoruz bakın. dovlant kpv dedik. Bu aşağıda kalsın. Ondan sonra launch instances dedik. Ve arkadaşlar videosumuz dağıtımı çıktı. Zaten burada da yeşilde gösteriliyor arkadaşlar. Hemen bekleyelim. View dedim. view dedim. Görelim. Evet, ee, bu arkadaşlar şey, hemen şöyle name olarak vereyim ben, Chrome Video olarak verdim. Bu arkadaşımızın videosu, Memo'nun hesabındayım. Şu an ben yetkilim olan Memo'nun hesabındayım. Evet, Chrome Video bizim videosumuz bu. Bekliyor kısım olacak, inşallah yani şu anda saatimiz 21.53. Ee, bakalım ne zaman bitecek. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza da abone olmayı, videoya da like ve yorum atmayı paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar, ee, saat şu an 205 yaklaşık 2 dakikada bitti. Sayfayı yenileyince geliyor bu arada, yani siz o sayfada bekleyin, direkt burada yazmıyor. Koşmanıyor, hemen bunu bir İngilizce yapalım tekrar. Hı. Running yazacaktır sizde zaten burada, benim gibi. Hemen buradan, ııı, ee, direkt arkadaşlar. Eğer siz bu ekrana gelmediniz, direkt şuradaki ABS logosunu tıklayın, sol üstteki. Size zaten bu ekran gelecektir direkt. Şurada bakın services kısmı var gördünüz mü? O kısma bir tıklayayım Ondan sonra bakın burada yıldızı işaretlemişiz zaten Bakın EC2 kısmı var Tıklayın ona Tıklayalım Evet tıkladık Ondan sonra zaten bizi bu ekrana atacaktır Evet ee, hemen buradaki arkadaşlar Şöyle şu mavi yazıya tıklayalım Ondan sonra buradan connect diyoruz arkadaşlar Ben şöyle bozaktan uzaktan basıyorsunuzdan açayım Evet arkadaşlar buradan kesinlikle bakın RDP clients için. Ondan sonra download Remote desktop pileyin. Bakın aşağıda şu an iki dosya var. Bir tane pem dosyası, bir tane RDP dosyası var. Ondan sonra bakın buradan get pasaport diyin. pasaport Ondan sonra bakın browser diyin ve burada bizim indirdiğimiz pem dosyası var ya. Bunu için. Zaten kesinlikle silmeyin. Ondan sonra bundan ee pasaport yiyin saçma sapan pasaport var zaten e hemen şuradan de kopyalayabilirsiniz chrome video rdp dosyasını açtım ben arkadaşlar bağlan dedim bağlan dedim hemen yapıştırdım uzun bir şifre zaten evet dedim arkadaşlar evet dedim vee vee ve, vee ve, vee vee vee gördüğünüz gibi arkadaşlar videosimiz açıldı evet bu Arkadaşlar az de aslında kısa sürüyor gerçekten çok hızlı bir işlem Evet e, Windows 12 geldi Ben Windows 19 kurmuştum Ama gerek yok aslında Windows 12 19 bir şey fark etmiyor Ondan sonra buradan bakın zaten e, arkadaşlar VDS'in mantığını biliyorsunuz direkt botumuzu kuracaksınız Botumuzu ne yapacaksınız dosyayı TC'ye falan yüklersiniz siz Oradan VDS'nizi aktarırsınız arkadaşlar Evet e, bu videomuzda arkadaşlar bu kadar olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videoyu kanalıma abone olmayı ve videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videoları beğenip yorum atıp paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz. emeğimizin karşılığını sizin sayesinizde alacağız inşallah arkadaşlar. Evet e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Discord sonucumuzda kesinlikle açıklamadan gelin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.